1x ifadesinin x eşittir eksi 1, 0 ve x eşittir 1 için değerlerini bulalım. x'i eksi 1 olarak alalım. 1x, 1 ile eksi 1'in çarpımına eşit olacak. Yani 1 kere eksi 1. Bunun birkaç yoldan yapabiliriz. 1 ile çarptığımız sayı her zaman sayının kendisine eşittir. Yani 1 kere eksi 1 de eksi 1'e eşit olacak. Bir başka yol ise sayıların mutlak değerlerine bakmak olabilir. Yani 1 kere 1, bir, 1'dir. Çarpanların işaretleri farklı, o nedenle de sonuç negatif olacak. Bu da bize aynı sonucu verecektir. Şimdi x'i 0 olarak alalım. 1 kere x. 1 kere 0 oluyor. x'in yerine 0 koymuş olduk. 1 çarpı herhangi bir sayı sayının kendisine eşit oluyordu değil mi? O sayıya eşit oluyor. Bunun sonucu da o zaman 0 olacak. Farklı bir yoldan yaparsak, sıfırla çarpılan her sayı sıfıra eşittir. Bu yollardan hangisini uygularsanız uygulayın, aynı sonuca ulaşırsınız. Hatta 1x eşittir x bile yazabiliriz. Bunları x cinsinden değerlendirirsek, x, eksi 1, 0 veya 1'e eşittir. Yani x'in aldığı değere eşit olacaktır. 1 ile neyi çarparsak çarpalım, sonuç çarptığımız sayıyı verecek. Hatırlayalım, sıfır kere herhangi bir sayıda sıfırdı. Evet, cevap neredeyse bulduk ama emin olmak için x'i 1 olarak alalım. 1 kere 1. Daha önce öğrendiğimiz üzere 1 çarpı herhangi bir sayı o sayıya eşit oluyordu. Yani cevap 1.